Bugünkü İran, İran'ın başkenti, tarihi rey şehri ve rey şehrinin çevresindeki araştırmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve Selçuklu medeniyetini araştırırken bugünkü rey şehrinden görüntülerimiz var. Birlikte rey şehrindeyiz. izleyenlerimiz İran'dayız. Başkent Tahran'dayız ama önemli bir yerdeyiz. Selçuklu medeniyetine başkentlik yapmış tarihi Rey şehrinde ve Burcu Turul'dayız ve Turul Kümbetindeyiz. Turul Bey Selçuklu'ya önemli komutanlık ve sultanlık yapar. Şu an onun bulunduğu makam türbesindeyiz. İran'a hoş geldiniz söylüyor. Ganbari'ysem mesulüm bu bina az canbazan jang daa mikınim hiç jaye dünya jang na başe. Ganbari'd be i̇ran Irak savaşında hasar görmüşler üzleri. Dua ediyorlar ki hiçbirde savaş olmaz hiç ülke. Asaride ke darüş huzur darim aramgah Tuğrul ki bu yer ki görüyorsunuz Tolgun Bayın mezarı burası. Burada belgesel bir eser yok ki onun nerede burada mezara koymuşlar. Ama çoklar diyorlar ki duvarlar arasında bu mezarı yapmışlar. 2000'isi yıldızları rasedeleme. Gursu kamel mah vakti ki be balay ayın ıı, tamı. قرآن نوزیارنه گلن زمان بازم سغل مرکزیت که باشیم این هم ها ارتدا دروسان محتاب رو در حد یه دوربین شکاری این ساختار به ما زوم میکنه نزدیک میکنه یعنی آیل اشغده بخونتا چوری از زومه در هر یری ارتدا دورم کشیه هر یری اشغد کنه این اتفاق جالب در سال دو بار. Rey şehrinin sultanı Tuğrul Bey, Haylan türbesinin de bulunduğu İran'ın Rey kentinde otağını kurmuştur ve beylerin Anadolu'ya sefer düzenlemelerini emretmiştir. Tuğrul Bey'in türbesi, güneşin doğumundan sonra kuzeye doğru olan kapısından sola doğru sayılırsa, güneş ışınlarının düştüğü sütun sayısı saatin kaç olduğunu gösterir. Tuğrul Bey, ordusu ile Doğu Anadolu'ya girerek, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon'a kadar akınlar düzenledi. Künbeti Tuğrul içinde Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Alparslan'ın mezarları bulunmaktadır. Aynı kaynaklara göre bu yapı Tuğrul Bey'in eşi tarafından yaptırılmıştır. Yapı, gerek içinde bulundurduğu Sultan mezarları, gerekse mimari yapısı ile Büyük Selçuklu tarih ve sanatında önemli bir yer tutmaktadır. یک سالگی، بیست و سه سال پیش، سال 1371 دعوت دوست، بنابراین که شاهر بوده، بوده، نمای بیرون تره ها یا ستون هایی رو داریم میدینیم، بیست و چهار تاست یعنی بو ستون در دشار درگر هر ستون یک ساعت her e, sütun 1 saat. Bistutça her sütun yekşabani ruz. 24 sütun yani bir gece gündüz. Bu anıt, beş karışımın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yumurtanın beyazı, taşın tozu, kireç, kömür, deve ya da keçi tüyü karışımı ile tuğlalar birbirine yapıştırılmıştır. Eserin yıllara dayanıklılığının nedeni de budur. Kulenin yüksekliği 20 metredir. Duvarlarının kalınlığı ise 1 metre 75 santim ile 2 metre 75 santim arasında değişmektedir. Bir mühendislik harikası olan türbenin merkezinde durulduğunda ses dışarıya kadar ulaşıyor. Giriş kapısı İran geleneklerine göre dizayn edilmiştir. Kapıya asılı iki tokmak bulunmaktadır. İnce ses çıkaran tokmağı kadınlar, kalın sesli olanı ise erkekler çalıyor. Böylece gelinin erkek mi, kadın mı olduğu biliniyor. Anadolu topraklarında gerçekleşen 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi de Türkleşme sürecinde çok önemli bir yere sahip. Sultan Alparslan, Malazgirt Muharebesinde Bizans ordusuna karşı babası Çağrı Bey'den öğrendiği bozkurt taktiğini uyguladı. Bu taktik ile Ana Selçuklu kuvvetleri saldırıya geçti ve ağır ağır geriye çekilerek bozguna uğramış havası verdi. Alparslan'ın ordusu düşmanı kendi hatlarına kadar çekti ve tepelik bölgelerinin arkasına saklanmış olan oklu süvariler sağ ve sol kanattan ani bir saldırı yaptı. Kran kırana mücadele ile Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Yıl 1071 Ağustos'un 26'sı günlerden cuma.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 Tarihe geçecek o ünlü konuşmasını yapar. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Malazgirt'te başlayan büyük yürüyüşümüzün bu önemli durağı ufkumuzu derinleştirmiş... ...umudumuzu güçlendirmiş, azmimizi bilemiştir. Sultan Alparslan'ı ve ordusunda bulunan askerlerinin her birini rahmetle yad ediyorum. Selçuklu Devleti'nin sadık ve cesur askerleri... ...sultanlarına olan sonsuz sadakatlerini hep bir ağızdan haykırırlar. Sultan Alparslan, Allah için savaşa başlamadan önce... ...sözlerine şöyle devam eder. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam... ...bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Zaferi kazanırsak... ...önümüzde... ...çok hayırlı günler olacaktır. Ve Sultan... ...korkusuzca atını ileriye... ...düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer... ...Sultan Alparslan... Bey Selçuklularındır. Bin yıldır bu toprakları vatanımız kılmak için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'ya Türklerin kapısını sonuna kadar açan Sultan Alparslan Malazgirt seferinden sonra Türk akınları Marmara Denizi sahillerine kadar uzandı ve fethedilen Anadolu, Türk yurdu oldu. Sultan Alparslan, 43 yaşında çıktığı mavira nehir seferinde esir alınarak bir kale kumandanı tarafından şehit edildi.